Beğenmediğiniz bir şeyi alkışlamak, yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir. Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz. Sessizliğe inananlardan yanayım, bu konuda saatlerce konuşabilirim. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Biz iki hırsız arasında kendimizi ifade ederiz. Düne ait üzüntüler ve yarına ait korkular. Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam, başkalarının da aklını kullanır. Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır. Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır. Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri ikinci bir yüzleri daha vardır. Köle gibi eğitilenler, köle gibi yönetilebilirler ancak,